Merhabalar efendim. Pazar günü çıkan yeni bir makale nedeniyle size kısa bir video hazırladım. Biliyorsunuz Biontech mi, Sinovac mı ortada dolaşan bazı tartışmalar var. Bu videoda sizlere neden Biontech'in daha güçlü olduğunu son yayınlanan makaleyle anlatacağım. Bir de patent hakkıyla ilgili küçük bilgiler vereceğim. Bu çalışma British Medical Journal'da yayınlanan en son çalışma ve diğer aşılardan farklı özelliği, özellikle mRNA aşısının koruyuculuğunu göstermesi açısından önemli. Bahsettiğimiz aşı biyontek aşısı efendim. Bu aşı biliyorsunuz hücrelerimize antikor sentezletmeyi öğretiyor virüse karşı, COVID-19'a karşı enfekte hücreleri ortadan kaldırıyor ve aynı zamanda virüsü bağışıklık sistemimizin, hafızasına kayıt ediyor. Böylelikle tekrar karşılaştığı zaman tüm koruyucu mekanizmalar harekete geçiyor. Bu son çalışmanın özelliği şu, bu yayınlanan makalede antikorlar burunda ve ağızda yüksek düzeyde bulunmuş. Özellikle burunda daha fazla bulunmuş. Biliyorsunuz biz bunu solunum yoluyla alıyoruz. Bu sonuçlar da gösteriyor ki daha kapıda Virüsü karşılayıp yok etme şansına sahip oluyoruz Biontech mRNA aşılarıyla beraber. Dediğim gibi diğer mRNA aşılarıyla ilgili detaylı bilgi yok. Bunu Biontech için kayıt edebilirsiniz. Aşı olunuz lütfen. Olmazsanız kendiniz hasta olmasanız bile sevdiklerinizi hasta edebilirsiniz. Maalesef böyle kötü öyküler var. Gelelim şimdi patent hakkına. Biden yönetiminden bir yetkili aşı firmalarının... Patent haklarından feragat etmelerini istedi. Ve tabii ki tartışmalar başladı. Hemen cumhuriyetçiler buna karşı çıktılar. Bunun bir mülkiyet, entelektüel mülkiyet hakkı olduğunu söylediler. Bununla ilgili bir çalışma yapılmıştı daha önce de. Bir de anlaşma var. Buna TRIPS adı veriliyor. Kısaca bahsettiğim gibi entelektüel patent hakkı bu. Fakat Clinton döneminde bu anlaşma üzerinden AIDS ilaçlarının Afrika'da daha ucuz fiyatla üretimi sağlanmıştı. Tabii ki buna büyük ilaç firmaları da karşı çıktılar. Çünkü 11 milyar doz aşı satmayı planlıyorlar. Yaklaşık 110 milyar dolarlık bir kardan bahsediliyor. Nehşet bir rakam. Ama biliyor musunuz onların patent hakkı var. Fakat bu aşıyı üretirken kullandıkları yöntemin patent hakkı ise Amerikan hükümetine ait. Yani aslında Biden yönetimi bu patent hakkından vazgeçmiş oluyor. Ama bunu kullanıp aşı üreten firmalar kendi patent haklarından bahsetmiyorlar. Patent hakkı diliniince çocuk felci aşısının mucidi Doktor Salk'ı hatırlamak lazım. Kendisine sormuşlar patent hakkı alacak mısınız diye. O da cevap vermiş. Ne patente? O insanlığa ait. Patent filan yok. Güneşi patentleyebilir misiniz diye cevap vermişti. Ve kendisi Bugün Amerika'daki en büyük enstitülerden bir tanesine ismini vermiş durumda. Tabii ki insanlığa da mal oldu. Bundan daha büyük bir değer olabilir mi? Efendim çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.